Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kutu açılımıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde biz Samsung Galaxy S22 ailesinin toplu bir incelemesini yapmıştık. Ve ofisimize yeni model geldi. Ailenin ortanca sürümü olarak tanımlayabileceğimiz S22 Plus geldi arkadaşlar. Biz Ultra'yı bekliyorduk ama Samsung Türkiye bize Plus'ı uygun görmüş. Gelip gelmeyeceğini de şimdilik bilmiyoruz. O yüzden biz de S22 Plus'ın bir kutusunu açalım. Bakalım kutusundan neler var. Bir size için göz atmak istedik. Ama görüyorsunuz Apple'ın başımıza sardığı bir şey bu. Gördüğünüz gibi incecik bir kutumuz var. Kutu içeriği biraz sonra göreceğiniz gibi çok da zengin değil. Şöyle etiketlerimiz var. Hemen ben maket bıçağımı da çıkarayım. Önce üsttekini bir açalım. Şöyle açtık. Sonra alttakini açalım. Evet. Kutumuz açılıyor. Samsung Galaxy S22 Plus kutusundan çıkıyor Hop İşte gördüğünüz gibi telefonun kendisi Oldukça şık Zaten detayları biz çekmiştik size ama Bir kez daha buradan da göstermiş olalım Telefon bu şekilde şöyle Arkasını açalım Arkası da bu şekilde görünüyor Oldukça şık bir telefon Bize bu pembe rengini göndermişler Bence güzel bir renk bu Bu arada onu da söyleyeyim Üçlü bir kameramız var gördüğünüz gibi üçlü kamera sistemimiz burada bulunuyor birazcık köşeli gibi bu arada tasarım hafif bir köşeliğe doğru bir kayış var gibi onu söylemiş olayım işte şimdi telefonun inanılmaz kutu içeriğini sizlerle paylaşmak istiyorum Evet, hazır mısınız evet açıyoruz kutumuzu ve ve işte iki ucu da tip C olan kablomuz çıkıyor görüyorsunuz Tabii buna bir adaptör lazım. Adaptör var mı kutuda? Yok. Ama ama bakın Samsung bir sim kart iğnesini de unutmamış. Bunun içinde kutuda bir şey yok. Gördüğünüz gibi kutu bu şekilde. Hadi bir de telefonu da açalım. Tekrar bunları yerlerine koyalım. Ya da koymayalım şöyle kenarda dursun. Telefonu da bir açalım. Bakalım ne gösterecek bize telefon. Güç tuşumuzu açtık. Hatta şu arkasındaki şeyleri sökelim yahu. Hazır mıyız? Evet. Bir de önde mi var? Sanki. Evet. Önde de var. Ona hazır mıyız? Evet. Gördüğünüz gibi telefon açıldı. Gerek açıldı bu arada. İlginç. Hiçbir şey sormadı. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Ya şu renk güzel yalnız bu arada bu rengi beğendim. Biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar telefonu size. Samsung Galaxy S22 Plus 5G özelliği var ki zaten isminde de 5G var. 6.6 inçlik Full HD Plus AMOLED bir ekranımız var. Bizlere bu ekran karşılıyor. Şöyle kapatalım şuraları. 8 GB RAM ve 128 ila 250 GB depolama seçenekleri var. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci var ki kod olarak SM8450 olarak geçiyor. Android 12 One UI 4.1 12 megapiksellik ultra geniş açı. Bakın şurada kameralardan bahsediyorum. 50 megapiksellik ana kamera ve 10 megapiksellikte 3x optik zoom sunan telefotomuz var ön kameramız ise arkadaşlar 10 megapiksel Wi-Fi 6E var Bluetooth 5.2 4500 mAh'lik bir 45 wattlık kablolu ne yazık ki kutusundan e, adaptörü çıkmıyor 15 wattlık da kablosuz şarj desteği var bir de kablosuz ters şarj desteği olduğunu da söyleyeyim ve IP68 toza ve suya dayanıklılık özelliğinde geldiğini söylemekte fayda var arkadaşlar şimdi belki şunu merak ediyorsunuz fiyatı nedir bu telefonun diye şu an telefonun Türkiye fiyatı henüz belli değil arkadaşlar. Biz şu anda fiyatını belli olmadan bir kutu açılımını yaptık. Muhtemelen inceleme çıkana kadar ki Mart ayında ön almaya başlayacaklar. Fiyatı belli olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar bu videoda Samsung Galaxy S22 Plus 5G cep telefonunu kutusundan çıkardık. Ve özelliklerini bir hızlıca göz attık. Detaylı bir inceleme gelecek. O detaylı incelemeye gelene kadar sizden şöyle bir ricam var. Yapmanız gereken şey şu. Bu telefonla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağız. Hepsini değerlendireceğiz. Ve incelemede bu yorumlara göre sizlere arkadaşlar geri dönüşler yapacağız. de bu şekilde çekmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Youtube kanalımıza abone olmayı Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.